Evet. Ballı babalar açtı. Zayıf kovanlarımın yanına geldim. Bazı arkadaşlar merak ediyordu. Giderken altına koydum. Kovan dip tablasına. Formik yüzde iki formda varva döker mi diye. Baktığım zaman herhangi bir varva dökümü yok. Zaten formik yapısı gereği. Formik yukarıdan aşağıya doğru ağır bir asit olduğu için yukarıdan aşağıya doğru iniyor, buharlaşıyor. Evet önce zayıf kovanları alttan körükle birlikte biraz dumanlayayım. Az sallansınlar kendilerine gelsinler. Sesleri yavaş yavaş. Çıkmaya başladı. Ondan yavaş yavaş Çıkmaya başladılar. Biraz daha. Körünün içinde bir şey yok. Sadece herhangi bir ilaç vesaire Herhangi bir şey yok. Sadece duman. Onları biraz temizlenmeyi teşvik etmek için sadece Çok fazla değil, az. Diğer de aynı. Bu biraz hırçın. Buna biraz fazla vereceğim. Dumanı. Bu hem balyesin. Bal yedikten sonra karnını kıvramasın. Hem de biraz sallansın, silkinsin. Üstündeki varoğaları biraz biraz tepinsin. Tamamen anıltık. Ne olemde diye bakıyorum. Suyunu değiştireceğiz. Şurubu yarıya kadar çekmiş. Ee, şurubunu sulandıracağız. Ee, şurubu arı yemiydi. Ee, keki kekle uğraşıyor. Şu an keki bitirmeye çalışıyor. Aynı zamanda vara mücadelesi için formikasit de anlatma yapacağım. Çeçebe aralığını formikasit anlatacak. Balları daha henüz var. Bunlar, bunları daha sonra buradaki kekler bittikten sonra temizleyecekler. Gece donlar olduğu için kekleri mekbul koyuyorum çünkü arı gece donlarında uzak yere gidemiyor. Hem üstü sağlıklı dursun, rahat dursun üstü, sıcak dursun. Hem de kekini üstten rahatlıkla asın alttaki yavrulara baksın. Şimdi de anlatmasını yapacağım. burada iki ana vardı. Yani nasıl iki ana? Biri sakat ana arıydı. Biri de başka kumandan direkt kafessiz verdiğim ana arıydı. Hangisinin kovanda hüküm sürdüğünü bilmiyorum. Şu an ilk defa ben de analara bakacağım. Şimdi var mı yumurta herhangi bir şey nedenle değildir. Arı doğal olarak biraz saldırgan Yavruyu kapatmış Evet açık yavrusu da var geber olduğuna göre analardan biri yumurtluyor. Ama hangisi bilmiyorum tabii. Anayı da göremedim. Anayı bu yalı da değil. Şimdi yapacağım iş kanıtlatmasını yapmak. Şu an az az <gülüyor> <Uyum olan. gülüyor> da anlatıyorum. Bu da dozun. Kırmızı polen çekiyor ballı boğulardan. anlatıyorum. Fışkıtma şeklinde değil, damlatma şeklinde. Arının üzerine. Çerçevelere değil. Şimdi aşma bu. Şimdi yaptığım şey su, bölme tahtası, şurup, e, arı yemi. Ee, bunu birebir sulandırdım. için su kattım. Keki üstünde e, damlamayı aşılmasını yaptım. Şimdi bir sonraki aşamada gece donları devam ediyor yine. Bir sonraki aşamada şurupluğun altına erkek gözü örecek. Onu bekliyorum. Ördükten erkek gözü örmeye başladıktan sonra devam edeceğiz. Eğer şurupluğun altına erkek gözü örmezse Şurukluğun altında erkek göz ölmezse o durumda Musa'nın doğru oluğunun sistemi gibi Şurukluğun altındaki işçi gözlerini Bir numaraya birinci çekmeceği Birinci çerçeve olarak alacağım Daha sonra da Arı yürütmeyi sağa doğru yapacağım Diğer kovana da Diğer kovana da Kovun kaçı damlatma yaptım Bunlar da kapının önüne çıktılar Polen gelmeye devam ediyor bir yandan Bir yandan da Domuzlar yine içeri girmek için fırsat kovuyorlar tabi. Normalde domuzlar şu an balı babaya çalışıyorlar arılarla birlikte ama bu kolaycı tabi.